Bugün 21 Haziran 2022 Salı, Mars günündeyiz. Balık burcunda ilerleyen ay son dördün fazında. Farkındalık ve tamamlanma dönemindeyiz. Yeni ay döngüsüyle başlamış kavramlar olumlu ya da olumsuz sonuç verirken bazı yol ayrımlarına da gidebiliriz. Ay sabah erken saatlerde İkizler burcundaki güneşle yaptığı dik açının ardından 6.37'de Koç burcuna geçecek. Güne başlarken dengesiz ve değişken enerjilerde oluşabilir. Beslenme ve uyku düzenimize dikkat etmeye çalışalım. Sabah saatlerinde ay Koç burcuna geçince daha cesur ve sabırsız davranma eğiliminde olabiliriz öğleden sonraki saatlerde ay koç burcunda Jüpiter'le birleşecek ve ikizler burcundaki Merkür'le de uyumlu görünüm yapacak enerji ve motivasyonumuzun yükseleceği öğle saatlerinde daha dürtüsel ve cesur tavırlarda bulunabiliriz gezi seyahatler spor ve fiziksel aktiviteler içinde hevesli olabiliriz Bugün Boğa Burcu'ndaki Venüs ile Oğlak Burcu'ndaki Piroto arasındaki üçgen açı kesinleşecek. İş, kariyer, para, maddi kavramlarda güç ve güven hissedebileceğimiz şartlarda oluşabilir. İlişkilerde sağlam temelli ve istikrarlı dönüşümler mümkün. Hak edişlerle birlikte maddi manevi büyük destekler de alabiliriz. Bugün Güneş İkizler Burcu'ndan ayrılarak Yengeç Burcu'na geçiyor. Gün ve gecenin eşitlendiği yaz gün dönümümüz neyiz? Önümüzdeki bir ay, Güneş bizi duygusal olarak etkileyen özel yaşamımız, ailemiz, evimiz, yuvamız, kişisel güvenliğimiz, ebeveynlerimizle ilgili konuları daha fazla aydınlatabilir. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.